Ne alacağım? İyiyim sana ne Teşekkür ederim, doğum kutlu olsun. Teşekkür ederim. Ne bakalım? Canım bu ne? Kaçakakın Mölesi. O ne ya? Kaçakakın Mölesi'nin ne olduğunu bilmiyorsanız kumanda nokta ortadan İlanlar ve videoları izleyerek öğrenebilirsiniz.